Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Zaman zaman insansız sistemlerle ilgili videolar yapıyoruz ama bu kanalın izleyicileri gibi benim de aklıma insansız dendiği zaman hemen İHA sistemleri geliyor. Yani insansız hava araçları. Bu İHA'lara mühimmat takılıyor, SİHA haline geliyor. Silahlı insansız hava aracı. Ve son yıllardaki büyük savaşlarda bu İHA sistemleri gerçekten dengeleri değiştirebilecek özelliğe sahip. Bunu Libya'da ve Karabağ'daki savaşlarda gördük. Şimdi bu alan alınan teknoloji önce su üstü araçlarında kendilerini göstermeye başladı. Meteksan ve Ares tarafından yapılan ULAK başarılı bir IDA yani insansız deniz aracı haline geldi. Daha sonra ULAK'a Roketsan tarafından geliştirilmiş Cirit ve Leuntas takıldı ve ULAK bir SIDA silahlı insansız deniz aracı haline getirildi. Parçaların kara kısmı eksikti. Bu kara kısmı da bugün Ankara'da yapılan bir törenle tamamlanmış oldu. Törenin ev sahibi Savunma Sanayi Başkanlığı Koordinasyonu'nda FNSES şirketiydi. FNSES Türkiye'de kara araçları konusunda çok önemli ve köklü bir şirket. Uzun yıllardır ürettiği ürünler hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor hem de ihracat başarısı yakalamış bir sistem. FNSS tesislerinde yapılan anlaşmayla Türk savunma sanayinin devleri Aselsan'dan Havelsan'a, FNSS'ten Elektrolant ve diğer şirketlere kadar İKA yani insansız kara araçları konusunda çalışmalara resmen başlamış oldu. Ağır sınıftan hafife kadar 9 farklı İKA sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek ve yakın zamanda bu araçları operasyon olarak sahada görmeye başlayacağız. Çünkü geleceğin savaşları, İHA'lar, insansız deniz sistemleri, İDA veya SİDA'lardan sonra, insansız kara araçları sistemlerine doğru bir geçiş olacak. Buradaki araçları, işte uzaktan kumandalı, paletli, tekerlekli, işte üzerine bir makinalı tüfek veya farklı mühimmatlar olan bir araç olarak görmeyin. Özel bir teknolojiyle, yani tüm insansız sistemlerle konuşabilen bir bulut teknolojisi kullanılan yani işte GPS sinyallerinin kesildiği elektronik karıştırmanın yapıldığı durumlarda kendi bilgilerini bulut içerisinde değerlendirip harekata katılabilen çok önemli araçlar olacak. Ben eminim ki buradan elde edilecek tecrübeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı gelecekte insansız kara araçları sisteminde yeni bir sayfa açılacak. Ve bu konuda da Türk şirketleri İHA'larda olduğu gibi ihracat başarısı yakalayacaklarına inanıyorum. Bu videoda yapılan anlaşma doğrultusunda hangi sınıfta İKA sistemleri üretilecek, geliştirilecek bunlara birlikte bakacağız. <Gülüyor> 9 ika sistemi 3 ana sınıf ayrılıyor. Bunlardan birincisi ağır sınıf, ikincisi orta sınıf ve üçüncüsü de hafif sınıf olarak adlandırılıyor. Ağır sınıfta tek bir imalatçı var. FNSS. FNSS aslında burada çok farklı ve önemli bir pazara da bir kapı aralamış oluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllardır kullanılan M113 olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcıları var. Bu artık bu sistemler çok eski yıllarda geliştirilmiş ve FNSS tarafından da modernize edilmiş sistemler. Şimdi tamamen sürücüsüz ve insansız hale getiriliyor bu sistemler. Ve Bu sistemler mevcut yapıyı biraz modifiye ederek çok fazla masraf yapmadan ama çok önemli teknolojiler kurarak geleceğin insansız kara araçları haline getirilecek. FNS'in sistemi gölge suvari olarak adlandırılıyor. Gölge suvari 450 km menzile sahip. Dizel bir motor kullanılıyor. Düz ve asfalt yolda saatte 50 km hıza kadar çıkabiliyor. Gölge suvari ayrıca bozuk alanlarda, arazide %60 dik ve %30 yan eğimde hareket edebilme özelliğine sahip. 60 santimetreye kadar dik engellerden ve 160 santimetre uzunluğundaki hendekten geçebiliyor. Gölge suvarinin toplam faydalı yük taşıma kapasitesi ise 4500 kilogram. Gölge suvarinin toplam faydalı yük taşıma kapasitesinin 4500 kilogram yani 4.5 ton olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Ağır sınıftaki bu IKA sistemi muharebe alanlarında farklı farklı amaçlarla kullanılabilecek personeli nakletmek veya tahliye etmek, yaralıları taşımak, mühimmat aktarmak gibi gibi farklı farklı görevler gölge suvari tarafından gerçekleştirilebilecek. Sistem ayrıca üzerine takılabilecek 20 veya 30 milimetrelik top makinalı tüfek, stinger takıldığı zaman mempets yani hava hedeflerine karşı etki gösterebilecek, radar ve sensör sistemleri de taşıyabilecek. Ayrıca üzerine Cirit, umtas gibi mühimmatlar da takılabilecek. Yerden düşman tespiti, lojistik destek, ana muharebe, saldırı savunma, istihbarat, keşif gözlem gibi kullanım alanlarına sahip olacak. İkaların ikinci aşamasını ise orta sınıftaki sistemler oluşturuyor. Bu anlamda savunma sanayi Başkanlığı da çok sayıda şirketle Anlaşma imzalamış durumda her biri farklı farklı ürünler geliştirecek. Bunlar arasında Aselsan, Bes Group, Elektroland ve Havelsan'la anlaşmalar sağlandı. Bu sistemler ağırlıklı olarak keşif, gözetleme, atış desteği sağlanması gibi görevlerde kullanılabilecek. Daha önceden yaptığımız videolarda Havelsan'ın Barkan modelini sizlerle tanıtmıştık. Havelsan buna tabi bir işte palet sistemi, bir aksam sisteminden çok bir yazılım, bir farklı alanda operasyon yeteneği kazanmış durumda. Bu konuyla ilgili de geçtiğimiz İDEF fuarında Havelsan Robotik ve Otonom Sistemler Grup Lideri Gürkan Çetin ile bir röportaj gerçekleştirmiştik. Barkanın içerisinde doğal olarak bir e, otonom sürüşle ilgili çeşitli algoritmalar koşuyor, çevresini algılamakla ilgili. Aldığı sensör verilerinin füzyonu ile ilgili algoritmalar koşuyor. Bütün bunlar yapay zeka bilgisayarı ve araç kontrol bilgisayarı dediğimiz iki bilgisayarda koşuyorlar. Bu bilgisayarların içerisindeki otopilot kontrolcüler geçmiş simülatör projelerinde elde ettiğimiz birikimlerle ortaya çıktı. Kara aracının modellenmesi, çevresini algılaması ile ilgili yazılımlar bizim oyun geliştirme ve simülasyon geliştirme tecrübelerimizle ortaya çıktı. Ve bunlardan yararlanarak üzerine kattığımız e, GPS'siz navigasyon gibi özelliklerle birlikte artık askeri ortamlarda görev yapabilen otonom bir kara aracı ortaya çıktı. Barkan sahaya girdiği zaman yine Havaysan tarafından geliştirilmiş bir insansız hava aracı sistemi olan Baha sistemiyle de irtibata geçilecek. Ve herhangi bir e, sinyal istihbaratında kendi bulut sistemini kullanarak yerdeki insansız kara aracıyla, gökyüzündeki insansız hava aracı konuşmaya başlayacak. Her iki sistemde farklı farklı testlerden geçirildiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle elektronik karıştırmanın en yoğun olduğu bölgelerde bu sistemler denendi. Ve her türlü elektronik karıştırmadan etkilenmeden bunlar görev yapabildi. Zaten gelecekteki savaşlarda elektronik karıştırma çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bu tür insansız sistemleri kontrol merkezi ile aralarındaki sinyali kesebilirseniz etkisiz hale getirebiliyorsunuz. E, bu konuda da tabi nasıl çeşitli elektronik karıştırma sistemleri geliştiriliyorsa bunlara karşılık da bunları önleyici farklı farklı sistemlerde insansız sistem üreticileri tarafından geliştirilmekte. Savunma Sanayi Başkanlığı hafif sınıftaki İKAL'ar içinde 3 şirketle anlaşma gerçekleştirdi. Bu şirketler Arox, Elektroland ve Esetron şirketleri. Hafif sınıftaki insansız kar araçlarına baktığımız zaman genellikle 180 kilogramın altında bu araçlar paletli veya tekerlekli olarak operasyon yapabiliyorlar. Üzerlerinde faydalı yük olarak 5.56 mm veya 7.62 mm makinalı tüfeğe sahip bomba atar, optik lensler, çeşitli gündüz gece termal kameralar, radar ve sensör sistemleri kullanabiliyorlar. Ayrıca acil yardım kiti de taşıyabiliyorlar. Bu sistemler ağırlıklı olarak keşif, gözlem, istihbaratın yanı sıra saldırı ve savunma amaçlı ayrıca meskun mahal operasyonlarında da kullanılabilmekte. Savunma Sanayi Başkanlığı uzun yıllar yaptığı gibi bu çalışmalarda da bir ihale sistemini test sistemi olarak gerçekleştirdi. Gerçekten bakıyoruz işte Aselsan, Havelsan FNSS gibi devlerin yanı sıra bu konuda faaliyet gösteren birçok şirket bu ihalelere testlere girdi. Geliştirdikleri kara araçları sistemlerini yarıştırdılar. Birçok görevleri yaptılar. Rekabet ettiler. Ve sonuçta 9 projenin devamının devam etmesine savunma sanayi başkanlığı tarafından karar verilmiş oldu. Bu çalışmalar siparişlerin de gelmesiyle birlikte bu şirketlerimizin bu alandaki etkinliğini çok daha fazla yukarı çekecek. Malum son zamanlarda insansız hava araçlarıyla ilgili arka arka ihracat başarıları, ihracat haberlerini paylaşıyoruz sizlerle. Bu çalışmalarda yani İKA çalışmaları da yabancı ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Çünkü bir İKA sattığınız zaman İHA'da olduğu gibi mühimmatını da siz veriyorsunuz. Komuta kontrol sisteminde siz veriyorsunuz. Yarın öbür gün Türk insansız hava aracı almış ülkeler Türk İKA'larına da ilgi gösterecek. Çünkü İHA ve İKA sistemlerini birlikte kullanabilme şansına sahip olmuş olacaklar. Keza buna eğer bir deniz operasyonu, su üstü operasyon varsa ilerleyen zaman içerisinde Türk insansız, deniz üstü insansız sistemleri de eklenebileceğinin altını çizelim. Görüyorsunuz bu tür sistemlerde hızlı bir gelişme var. Bir anda durmanız, rakip çok fazla, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Herkes yeni bir şeyler koymanın üzerinde çalışıyor. Yazılım, bulut teknolojisi çok çok önem taşıyor. Bu konularda atılacak hızlı adımlar sizin ürünleri daha çabuk, daha ekonomik olarak Çıkarmanızı sağlıyor ve tabii ki burada bir başka çok önemli avantaj ise Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 operasyon içerisinde olan bir ordu, sistemler, sınır ötesi operasyonlarda, yurt içinde terörle mücadelede gibi çok zorlu ve gerçek şartlarda test ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de ki çok önemli bir test merkezi gibi geri dönüşümlerini bu şirketlere hemen üretiyor. Ve gerekli uygulamalarda bu şirketler tarafından hızlıca yapılabiliyor. Zaten birçok şirketin bu tür ön hatlara çok yakın noktalarda mühendisleri, teknik ekipleri çalışıyor. Devamlı genel merkezlerine de koordinasyon halindeler. Evet bugün biraz gökyüzünden yere doğru indik. Daha fazla detay önümüzdeki günlerde sizlere gelmeye başlayacak. Çünkü Saha Expo organizasyonu İstanbul'da yarın başlıyor. Yarından itibaren bol bol yeni savunma haberleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz Tolgozbek.com'da. bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. İş birlikleriniz için info mail adresine mesaj atabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalından da anlık bilgileri takip etmeniz mümkün. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.